Kendiren muhabirden herkese merhabalar. Ben Hasan Köksoy. Türkiye belki de en kritik seçimlerden birisini yapacak. Halk neredeyse çeyrek asırdır süregelen geleneği devam ettirecek yoksa bir dönüşüm yaşanacak. Bu sorunun cevabını herkes gibi biz de merak ediyoruz. İşte tam da bu yüzden bugün deprem bölgelerinden olan Malatya'dayız. Seçim Senin Projesi adı altında doğudan batıya, kuzeyden güneye tek tek şehir şehir dolaşıp halkın tercihini o ısmarlama masa başı anketlerinin tam aksine sokağın ortasından kesintisiz bir şekilde sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii bu süreçte sizlerin de... Bu yüzden bir de destek olmak adına videoyu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Hadi şimdi anketimize başlayalım. Ufak ufak başlayalım. Ee, bu arada şu çalışmaları da göstermek gerekiyor bence. Yani, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Arkamda giriş yaparken gördüyseniz yani minare, camiyi gördünüz. Ee, i̇ş makineleri her yer. Her yer toz, toprak. Ee, ne bileyim insan üzülüyor buralara gelince. Devam tamam edelim. Cumhurbaşkanı Seni adayınız. Seni tanıyorum. Teşekkür ederim abi. <gülüyor> Konuşmayacaksınız galiba. Eyvallah. Sağ olun. Hocam senin cumhurbaşkanı adayın. İnsanlar tabii şey. Abi anket yapıyoruz. Sizin cumhurbaşkanı adayınız. Bilerek sormuyorum. Burada polisler falan var. Gözükmesinler diye. Abi merhaba. Biz anket yapmaya geldik. Şehir şehir geziyoruz. Dedik mahallede da uğrayalım. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim seçimler? Recep Tayyip Erdoğan. Sonra devam yani durmak Sizin yok. Oğlum bizimki şu an Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Daha önce de Erdoğan'dı. 20 yıldır Erdoğan? evet var şimdi. zaman Erdoğan'dı? Şimdi Erdoğan. Erdoğan nerede yani. Teşekkür ederim. Alalım mı sizden de efendim? Tamam. Gelirseniz abi kameranın arkasındasınız ya. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Ha evet. Reis. Devam diyorsunuz. Aynen devam. Teşekkür ederim. Bu kadardı. Anket yapıyoruz biz. Başla? Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Anket yapıyoruz. Bana sormayın. Sorun. Sorulur. Yok mi? abi. Sizden de alalım ablacım. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçinlerdi? Anket yapmaya geldik. <gülüyor> cumhurbaşkanı adayınız kim? Başka bir şey istemeyeceğim. <gülüyor> Reis. Erdoğan'ımız. Aynen. Teşekkür Reis. Teşekkürler. Abi sizin kimdir cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyoruz biz. He? Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim sizin? Tayper Doğan. Teşekkür ederim. Bu kadar abi sağ ol. Biraz kadar. zorlandın abi söyledin. Bu inşaat açtım seslerden kulaklara teşekkür açıktım. ederim abi. Kolay gelsin. <gülüyor> Abiden de aldım. Biraz geri çıkarsan. Anket yapıyoruz abi. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Cevap vermek istemiyorum. Saygılar abi. Sizin kimdir hocam Cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyorum. Ben Cumhurbaşkanı adayım Recep Tayyip Erdoğan. Ama parti olarak da Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Teşekkür ederim. Anket yapıyoruz bu kadar. Sizin efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? anket yapıyoruz. Var mı? Başka Cumhurbaşkanı çıkacak adam yok işte. Dört tane adayı var. Hani kime verecek? Reis'ten yani? başka adam mı olur? Teşekkür ediyorum. Yola devam diyoruz. Hadi. Teşekkürler abi. Sağ ol. Sizin kimi abi Cumhurbaşkanı adayınızı seçimlerdi? Yani. Anketi. Bizimki de yine Tayyip Erdoğan olur. Yola devam diyoruz. Aynen. Teşekkür ederim sağ ol. Siz de oy kullanabiliyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Sizin abi Cumhurbaşkanı adayını size vereceğiz. Siz de yola devam Evet. Teşekkür ediyorum. Abi, abi sizlerden de alalım. Almam lazım abi. Abi reis Yola devam diyoruz. Yola devam, e, milletvekiline de refah vereceğiz. Allah evet. azizdir. Onu edersin. da diyorum. Onu, onu. vereceğiz. Sizin abi. Reise evet. Teşekkür ediyorum. Amca sizin ya, kim Cumhurbaşkanı? Ben, ben. Oy kullanmıyor Oy Sen daha mı küstünüz yoksa? Sanık açısmadım. Neden Burada. gitmiyorsun? Mevcut düzenden memnunsunuz o zaman, değil mi? Teşekkür ediyorum. Sizden almıştık. Abi anket yapıyoruz biz. Sizin kim Cumhurbaşkanı adayınız? Sizin abi? Cevap yok. Sizin aldık abi. Biz anket yapıyoruz. Tek cevap. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim efendim. Size... Recep Tayyip Size Erdoğan. De Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani. Teşekkür Teşekkür ederim. olun. Sizden alalım mı? Buyurun. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Değişim şart diyorsun. Evet. Şey. Sizin amcacığım. Tayyip Erdoğan. Siz de yola devam diyorsunuz. Teşekkür Değil ediyorum. Ama. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız reis kim reis, ya? Reis, Reisten Reis, reis, kim reis. Reis. Teşekkür ediyorum. Amca kolay gelsin. Biz anket yapmaya geldik abi. Şehir şehir geziyoruz dedik. Bir de Malatyalılarla konuşalım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Ya şimdi nasıl söyleyeyim? Ee, vatandaş olarak reisimiz <gülüyor> reisimizi destekliyoruz. Devam ediyor. Şimdi niye diyeceksin bak. 10 lira ayrı yardım yaptı. 15 lira ayrı yardım yaptı. Şimdi ben şuna kızıyorum. Devlet hangi birine yetişe? Şimdi Ev kiraları Malatya'da 1 liraydı, 3 lira oldu, şimdi 7 lira oldu. Her yerde böyle yani, bu arada. Yani reis hangi birine yetişe. Yani vatandaş elini vicdanına koyması lazım. Devlete ee, Allah yardım ede. Başkanımıza Allah yardım ede. Hangi birine koşuyor yani yetiştiremiyor. Peki teşekkür He. ederim abi. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Abi sizin kim? Cumhurbaşkanı adayınız. Eyvallah abi. Saygılar. Sizden alalım abi. Tek cevap istiyoruz. Cumhurbaşkanı ben adayınız ben İşte benden aldı ben o kullanıyorum dedim ya. Ha, almıyorum dediniz doğru. Kullanmıyorum dediniz. <gülüyor> Neşler anket yapmaya geldik. Size de konuşalım. <gülüyor> Herkes birbirini göstererek kaçıyor. Pardon. Cumhurbaşkanı adayınız kim abi seçimlerde? Erdoğan. Yola devam diyorsunuz. Değil. Teşekkür ederim abi. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket tek cevap. Sizin adayınız kim? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim kadardı. Sizin cumhurbaşkanı adayınız. Kılıçdaroğlu. Siz değişim istiyorsunuz. Aynen. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle değişim. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Ben Kemal. Abi sizin ya. kim cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyoruz. A, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Siz de değişim. Evet. Diyor. Teşekkür ederim. Eyvallah Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Anket yapıyoruz biz. Recep Tayyip Ece. Sen yürü. Sigaramı öyle alıyor. Aynen. Abi sizin kim cumhurbaşkanı adayınız? Reis abi. Teşekkür ediyorum. Amcacığım sizden de alalım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz biz. He? Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Hayır, oynamış. hayır. Alalım. Bir, şuna alalım. Alalım. E, dünya gelmiştir Tayyipçiyiz. Devam diyorsunuz. Evet. Teşekkür evet ediyorum. evet Çok sağ olun. Senin Cumhurbaşkanı kimdir abi? Anket yapıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Kardeşim oy kullanabiliyor musun? Kullanabiliyor muyum? da? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim erkek Kılıçdaroğlu. Teşekkür evet. ediyorum Kılıç. Siz oy kullanabiliyor musunuz? Yok. Sizin abi Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kılıçdaroğlu. Alamadı. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Abi seninki gelmedi galiba. Erdoğan. Teşekkür ederim. Bu kadardı. Teşekkür ederim abi. Siz oy kullanabiliyorsanız alın. Kızlar konuşmuyor burada ya. He? Gençler kızlar konuşmuyor, kaçıyorlar hep. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Hiç Adayım yok. Sizin de Yok, yok. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ya valla hocam şimdi yani ne bileyim şu an hiç aklımda bir tanesi yok ya. Kararsızsınız. Yani. Kararsızlık niye kararsızlık biliyor musun? Yani şu sıkıntı da o aklımıza gelmiyor. Yani şu bile. an kendi halimize kalmışız, ya kendi derdimize düşmüştük. Gerçekten öyle. Şu an yani seçimmiş, şuymuş, buymuş. Senin aklında mı hocam? Yok. Yani şurada esnafın yüzüne baksana ya. Bir canlılık yok var mı yani? Çok güzel. Tabii ki ya. yani hepimiz matlaşmışız ya. Yani o yüzden pek bir şu an kafamızda hiçbir şey yok. Size kararsızları yazıyoruz abi. Sizin Kolay de herhalde kararınız. Teşekkür ederim abi. Kolaylıklar diliyorum. Ee, seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Vallahi kararsızmış. Şey. Kararsız. Evet. Neden kararsızız? Bilmiyorum. Yani 14 Mayıs'ta yani bakacağım sandık başına gitti mi? Yani belli olur o zaman. Daha önce oy vermiştiniz. Kime vermiştiniz? Evet. O zaman şey verdim. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermiştim. Kararsız kalmanızdaki sebep gerekçenedir. Yani şu an kararsızım. Şu an yani bilmiyorum. Siz kararsızlara yazıyorum. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim abi seçimlerde? Abi cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yola devam ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapmaya geldik biz. Recep Tayyip Erdoğan. De yola devam ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Sizin alalım. Mı? Eyvallah. Karışım senden alalım. Gençler hiç konuşmuyor burada ya. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap anket. Biz veremiyoruz. Evet, Teşekkür ederim. Amca sizin cumhurbaşkanı adayınız? Abi sizlere de soralım. Biz anket yapıyoruz. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tek cevap istedim. Nasıl anlamadım ki abi size? Cumhurbaşkanı adayınız kim abi seçimlerde? AK Parti? Erdoğan'da. Evet. Teşekkür ederim. Siz hocam cumhurbaşkanı adayınız var mı? Benimki de AK Parti. Erdoğan'la yola devam ediyorsun. Teşekkür ederim bu kadardı. Yani Almayalım mı? Eyvallah abi. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim hocam? Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Abi sizden alalım, biz anket yapıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Vallahi bilmiyorum yani şimdi ben şu gördüğün yeni caminin orada esnaftım. Yarım inanan orada. Üç aydır yıkmışlar. Çok geçmiş olsun. Kimse sahip çıkmıyor. Manatya sahipsiz. Yani şimdi caminin tadilatı için ekip gelmiş, inceleme yapmış ama tamam da bu vatandaşın iş ne olacak? Benim tahminime göre işte seçimden sonra her şey yalan olacak. O yüzden oyum CHP'ye Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. daha önce Erdoğan'a mı verdin? Ben vermedim abi ya evet. vermedim. De o İyi ki de vermedim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani Hüda rahatlıyorsun. Tabi mutlaka rahat tamam, abi ya. Yani, yani yazıklar olsun yani şimdi herkes cebini dolduruyor. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken neyim vardı? Şimdi neyim var? Ben 30 sene önce Aytaş'tım. Gün Aytaş'ım baba. Ondan evet. daha çok çalışıyorum. Ondan daha çok rezultü görüyorum. Olmaz ablamaz. Yani. Hayırlısı abi. olsun abi. Yine de hakkımız ayrılsın, eski olsun baba. Şimdiden İzledim. herkese başarı diliyorum. Kolay Çok gelsin. Sağ olun, görüşmek üzere. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Benim, ben oy kullanmıyorum ya. Kullanmayacaksınız. Tepki olarak mı kullanmıyorsunuz? Yok, normalde de kullanmıyorum. Ama Aynen. kullansaydım Tayyip Erdoğan'a verirdim yani. Peki bu bir anket, oy kullanmayacaksınız. Bir yere yazmayalım o zaman yani kullanmıyorsunuz. Yani he, geçemiyoruz. Sağ olun. Abi kullanmıyormuş. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Anket yapıyoruz biz. Sinan Oğan. Sinan O sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Cumhurbaşkanı adayım Recep Tayyip Erdoğan. Devam. Evet, inşallah. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Abi reis, Teşekkür AK ediyorum. Parti. Çok sağ olun. Sizin abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir Parti seçimlerde? AK Parti. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ablacım sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? AK Parti. Teşekkür ediyorum, ablam alamadık. Abi anket yapmaya geldik. Hoş, geldin, Hoş bulduk abi. Sağ ol, dayı kaçma gel hele adapteye bak kaç. 40 kilometrede gelmiş. Sağ olun, ya Allah gel Allah bir ol. gel. Biz anket yapıyoruz evet, abi. Malatya'ya da geldik. Dedik geldin, Cumhurbaşkanı geldi. adayınız kim? Hoş gibi. bulduk abi. Vallahi gönlümüz sahip Erdoğan'dan yani. Erdoğan, He, aynen bir öyle var, kardeşim. Hocam. Aynen Allah'ın izniyle Teşekkür inşallah. Sizin Sağ olun. Erdoğan reis. <gülüyor> Önümü ne diyorsun? Ya? Aynen. Evet. Eyvallah. Neden <gülüyor> ne dersen söyle ya. Buyur abi. Dayımı çok severim. E, <gülüyor> 65 mı? yaşında bir insan <gülüyor> dayım sayılır. Evet. Dayımdan da ötedir. Ya adam buna rağmen bak 65 yaşında insan emekli maaşı alıyor. Buna rağmen geçinmek için çalışmak zorunda. Adam yine reisten vazgeçmiyor mu? <gülüyor> Ya vallahi ben, reis sen vazgeçmiyor. Bir şey kardeşim. söyleyeyim. Ben reis ben sen Kur'an çağ dışı bir zihniyettir diyenlere oy verilir mi? <gülüyor> Efendim bunlar mağara insanı. Yani Medreseleri yani. yıkacağız, giracağız diyenlere oy verilir mi? tamamen dini duygularla hareket ettiğiniz için. E, evet ekonomide ne olmuş? Çalışana e, iş çok. Çalışan iş Hı. çok. Bugün Türkiye'de 5 milyon ekmek köfe gittiği yerde orada yoklukla bahsedemez. Amcacığım çok fazla açıklama almıyorum. Biz anket yapıyoruz. Ağzınıza tamam, sağlık. Kesinlikle. Görüşmek üzere. Tekrar geçmiş olsun. Görüşürüz ya abi. Yaşın tutuyor. Oy kullanıyorsun. Nasıl? Evet. Cumhurbaşkanı adayın kim? Recep Tayyip Erdoğan. Yola devam. Diyorsun. Devam şöyle gözükmüyor. Şaka yapıyor gibi. vallahi abi Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'a diyorlar Bak aslan ah. gibi zek kuşağı. Abi Kemal Gırsaroğlu mu gelsin? Erdoğan. O niye geliyor abi, abi? ya? O gelse hiç savaş çıkar. Onun ben. Eyvallah. Merdivene ters birine oy verilir mi? Diyor abi. <gülüyor> Eyvallah. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? Tek cevaplar çekiyor. Recep Tayyip Erdoğan. Devam diyoruz. Aynen. Teşekkür ederiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanı adayı nasıl gençler? Tek cevaplı anket yapıyoruz. Şu an bir aday düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Kime mi? verdiniz daha önce? CHP. Daha önce Kılıçdaroğlu, şimdi düşünmüyorsunuz. Hayır, düşünmüyorum. Depremden dolayı galiba. Genel olarak düşünmüyorum şu an. Aklımda bir aday yok şu an. Sizin hocam Cumhurbaşkanı. Aynıyiz abi. Siz de düşünmüyorum. Düşünmüyoruz. Kararsızlar yazıyorum sizi. Kararsız. Teşekkür evet. Ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim seçimlerde? Kusur oldu abi. Biz HDP'ye oy veririz hem de Kılıçdaroğlu'na veririz. Seçimden yana. Evet abi, teşekkür ederim. Gençler oy kullanamıyor. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim gençler. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Abi Recep Tayyip Erdoğan. Ben olacağım abi ben. <gülüyor> Erdoğan. Teşekkür ederim. <gülüyor> Allah'ı alamadık. Abi de alamadık. <gülüyor> gençler. iki dakika. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Sizin efendim Cumhurbaşkanı adayınız. Sizin alalım abi. Anket Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ ol Abi telefonla konuşuyor. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimde? Tabii ki Erdoğan. Yola devam edelim. Yola devam diyorsunuz yani. Teşekkür evet, ederim. Tamam. Siz oy kullanamıyorsunuz. Telefonla konuşuyor herkes. Biz anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür abi. ederim. Sizin hocam. Tayyip Erdoğan. Erdoğan senin kararın. Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. <gülüyor> Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Cumhur... Tayyip Erdoğan. Yola devam diyoruz. Sizin evet. efendim. Yola devam. Durmak yok yola devam. Teşekkür ederim. Siz de Erdoğan diyorsunuz. Sağ olun. <gülüyor> Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde abi? Erdoğan. Erdoğan diyorsunuz. Evet. evet. Teşekkür ederim abi. Afiyet olsun. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kimsesin? Doğru. Anket yapıyoruz biz. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Ablamaz da söylemedi. Biz de Recep Tayyip. Devam. Teşekkürler. Sağ olun. Devam edelim. Kendine vereceğiz. <gülüyor> Eyvallah. Abi siz de soralım mı? Biz anket yapmaya geldik. Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Allah daha kararsızım abi. Kararsız. Aynen. Bir önceki seçimde oyun kimeydi? Bir önceki seçimde İyi Parti'ydi abi. İYİ Parti. Şimdi kararsız. Aynen. Kararsız yazalım. Tamam yazalım. Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkürler abi. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız ne? Ben oy kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. Herkes tepkili. Sandığa tepkili galiba. Sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Alamadık. Abi <gülüyor> Vazgeçti abi. Abi anket yapıyoruz biz. Söyleyecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Bu kadardı. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız sorumuz. Bir şeyler yiyorlar YouTube kanalı. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? Anket yapıyoruz biz. Anket mi yapıyorsunuz? Evet. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Doğru devam. Ama karşısında bir güzel muhalefetin olmasını canı gönülden isterdik. Maalesef karşısında bir muhalefet bulamıyoruz. O yüzden Erdoğan. O yüzden Erdoğan. Teşekkür ederim abi. Saygılar. Yapıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Bu hangi kıtöve? kendine muhabir YouTube kanalı abi. Ne, ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde diye soruyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan. Abi, teşekkür ediyorum. Siz yola devam istiyorsunuz. <gülüyor> Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Valla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, bunu vereceksiniz. Evet, teşekkür ederim. inşallah. sana oy kullanabiliyor musun? Gel senden de alalım. Gençler çok konuşmadı burada. Senin senin Cumhurbaşkanı adayın kim? Tek cevap, Danke. Reis. Erdoğanlı yola devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Alalım mı abi sizden? Abi. Almayalım. Eyvallah. Saygılar abi. Sizin abi kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Ben halkın adamıyım. Ben niye çektin? Halkın adamısın abi. Tekel. Ali Gönül. <gülüyor> Dilim Plus. Kendine muhabir YouTube'dan. Cumhurbaşkanı adayınız kim abi seçimlerde? Beşer Teybe Erdoğan. Teşekkür ederim abi. Abi sizin. Vallahi saymıyoruz abi bizi. Alalım mı sizden de? Sizden de alalım. Biz anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kısaca sorayım. Yani. Tayyip Başkan. Tayyip Başkan. Evet, teşekkür ederim. Evet. Heredüt ettiniz bir söylemekte. Yok. O, bugüne kadar çalışmalısından evet. dolayı memnunuz. Sıkıntı yok abi. Peki, teşekkür ederim abi. Kamerada bir sorun var galiba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi. Hazır mıyız? Kamerada ufak bir sorun olmuştu. Onu ayarladık. Devam ediyoruz. Sizin abi Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Ya belli değildi. De. Belli değil. Kararsızız. Sizin abi kim Cumhurbaşkanı adayınız? Anket yapıyoruz biz. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim abi. Evet. Allah Allah. Alalım mı sizden abi? Esnaf mısınız siz? Esnaf mıyım? Sizin kim abi Cumhurbaşkanı adayınız seçimlerde? Tayyip Erdoğan. Yola devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Erdoğan. Kolay gelsin. Size de soralım abi. Biz anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimler? Recep Tayyip Erdoğan. Yola devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaş telefonla konuşuyor. Amca sizin cumhurbaşkanı adayınız. Cevap yok. Abi sizin kimdir cumhurbaşkanı adayınız? Fütüre tütüre gidiyor. Alamadık. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimler? Biz onun sandığına giderim ondan sonra kardeşim. Gizli biz vicdan yok. Ha, gizli olsun. O vicdanımız. Abi kendine haber. Bağımsız bir kanal. Biz şehir şehir geziyorduk. Dedik Malatya'ya da bir uğrayalım. Kime oy verecekler? Valla o biraz biraz bizde saklı. Siz çekim tersiniz. Siz abi. Tamam Kılıçdaroğlu kardeşim. Değişim şartlıyorsunuz. Muhtemelen abi de öyle söylüyor ama çekiniyor işte muhalifler söylemiyor. Işte onu demek de bize düşmüyor. kardeş. Sandığın başına gider vicdanımıza danışırız. Ona göre kullanırız. Ben seni çok iyi anlıyorum abi. Sağ olun. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? Sizin abi cumhurbaşkanı adayınız? <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Sizin abi Cumhurbaşkanı adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Yola devam. Teşekkür ediyoruz. Sizden alalım abi. Sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Siz de yola devam ediyorsunuz. Yani Teşekkür devam. ediyorum. Amca sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bizim Cumhurbaşkanı adayımız insan. Hayvanlarla işimiz yok. Yani e gerisinde sen Allah. Dostlar oluyorsun. Amin yani, ederim amca abi anlayamam. Anlarsın anlarsın. Bu bir anket de bir yere yazmam ya gerekiyor. Anket değil. Bir... O zaman o zaman abi. Yani tahmin ederim anca. Ben nasıl bilebilirim ki abi? Böyle. Bak konuşuyorsun. Konuşan adamları hiç sevmem. Erdoğan kadar bir şey yapmışsa bir adam dünyada ona vere. Bir adam. Ya dünyada Bu kadar kim o kadar bir şey yapmadı? Yapmamış. Ona diyorsunuz. Teşekkür ederim abi. Sizin abi kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız? Iştaroğlu. Teşekkür ederim. Sizin değişim şart diyorsunuz. Sizin abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Millet <gülüyor> Kılıfakalı. Yani Kılıçdaroğlu Tabii. Teşekkür ederim abi. Abilere ben sordum mu sormadım mı? Abi merhaba. Biz anket yapıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Cumhurbaşkanı. Kim oy veriyor? Vatandaştır kardeşim Cumhurbaşkanı. Evet tabii ki biz halkız. Evet. Yani evet. devlet biziz de hükümet kim Uçağını olacak? canını mı yapıyorsun? Canlı yayınlayacağız. Yavaş mı söylüyor? De. Kusura bakmayın. En iyisinin de şeyine. Türk işimize bakak ya. Oy kullanmayacak mısınız? Kim ben mi? Oy evet. kullanacağım. Şimdi ben şehir şehir tamam, geziyorum hangisi? da abi. Çekinmene ben gerek mi? yok. Bavulsuzuz evet. diye. Kılıç mı? Ampir mi? Pa hangisi? İşçi partisi. İşçi partisi. Ama Cumhurbaşkanı adayı da Kılıçdaroğlu o zaman. E, evet. evet. Kim? yok. E, dört tane aday var. Yani Kime vereceksiniz? Kim evet. ben mi? O zaman oy kullanmıyorum kardeş. Ben Tayyipçiyim. Kusura bakma. Burada belediye başkanına bir şey söyleyebilir miyiz? yazmıyoruz o zaman. Belediye'ye yazma yaz. Söyleyebilir miyiz belediye başkanına? Sayın Selahattin Gürkan. Burası deprem bölgesi. Kendi bölgende su, abone, parası alıyorsun. Yazıklar olsun. Aynen. Şu anda. Evet. evet, evet. Aa, ona da sesleniyorum. İl, İlla ki dinlesin. Su para fişimi alıyor. Su, abone, evet. parası alıyor. Ayıptır. He. Yani. Yazıklar olsun. Canım oh, yana, Serattin Gürkan'a. Olsa... Peki sizin cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Ben iki Kılıçdaroğlu. Evet. benim gibi. Sizin de Kılıçdaroğlu. Ben söyledim ya. Abi söyleyemedim. Bu belediyeyle o ilgili şey yok. Bu, o işi. Bu, bu, anladım. Bu, bu belediyeyle ilgili memurlar, usta giren fatura de kimse işine gücüne bakmıyor çeksin yani bu Yayınlığı. yani biz bunu genel müdürlüğe mi Tayyip Erdoğan'a <gülüyor> mı söylüyor kime abone paramızı tıkır tıkır aldılar ben oturmadığım evde ağır hasarda fatura kestiler bende ben bunu zaten hepsine daha duyuracağım yani, cinlere yaz, cinlere Bak, yaz. Doğal, yani bunları almıyor bunlara dikkat evet. etsinler Elektrik gelsin almıyor, kurumsal özel bu ha, alıyor ha, belediye ha. AK Parti Başkan, AK Parti belediyesi ise gelsin bundan o milletvekilleri kim o halkın parasını yiyse gelsin baksınlar. Aynen değil yetsen geçsen ben yayınıyorum. Aynen, bunu. Evet, evet evet. Ama Cumhurbaşkanı adayını söylemeyeceksiniz hala. Kim ben mi? Tayyip Tay -Tay Erdoğan var mı? Erdoğan'a yazdım evet. size. Teşekkür ederim. Bu şeyler ya belediye yayınlanacak mı? ilgili ya, yayınlanacak ya, ya. mı? Abi, bütün ya. Türkiye izleyecek bunu. Ha, tamam, şimdi oldu. Peki. Aynen, <gülüyor> Teşekkür yani. ederim. Sizin hocam cumhurbaşkanı tamam. adayınız. Abi sizin alalım. Tek bir isim. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Evet. Yani Erdoğan'dan başkası olamaz. Verirseniz olur. Aa. Vermezseniz olmaz tabii ki. Evet. Evet. Tabii Erdoğan'a şey vereceğiz. Olur, Erdoğan başka abi. yok. Reis. Teşekkür ederim. Abiden aldım galiba. Sizin abica cumhurbaşkanı adayınız kim seçimde? Ne yapıyorsunuz? Geçmiş olsun. Vallahi. Tayyip Erdoğan değil. Erdoğan. Değil. Erdoğan'dı daha önce. Ha. Önce Erdoğan'dı. Şimdi. Şimdi Kılıçdaroğlu hayatımda ilk defa bir sol partiye oy vereceğim. Bu duruma geldiniz. He bu duruma geldiniz. Neden bu duruma geldiniz efendim siz? Hani fikriniz neden değişti? Geldikleri zaman bir çeyrek altın kaç liraydı? Yirmi bir liraydı. Şimdi bir marul yirmi beş lira. Doğru. Nasıl daha? Ama işte dış güçler yapıyor bunu diyorlar. Dış güçler. Öyle diyorlar ya. He zaten dünyadaki bütün devletlerin işi gücü yok. Türkiye'ye inanır, uğraşıyla mı? Işte. Ha öyleyse ne diyecek? <gülüyor> öyleyse ne diyecek? Teşekkür ederim ben, ben teşekkür ederim. Ee, sizden almıştık abi. İyi günler diyoruz. Sizden aldık. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? Benim Cumhurbaşkanı adayım mevcut Cumhurbaşkanıdır. Erdoğan'dan devam diyorsunuz. Kesinlikle devam edilmesi gerekir. Türkiye'de her insanın düşünce özgürlüğü eğer olursa onunla geldi. Sevgi ve saygı onunla geldi. Daha önce düşünce özgürlüğümüz yoktu diyorsunuz. Hiçbir özgürlük yoktu. Ve Bilemiyor şey muydu adamlar. insanlar istedikleri gibi? E, i̇stedikleri gibi yaşamadılar. Konuşmadılar. İnanç ve fikir özgürlüğü yoktu. E, insanın bile demek e, kesinlikle yasaktı. İnsanın demek? İnsanın bile demek Türkiye'de yasaktı. 90 yıldır Son 20 yılda bir şeyler yapılmaya başladı. Şu an İsrail, Amerika, Rusya, İran komşu ülkeler ve iç muhalefet tamamıyla Erdoğan'a karşıdır. Aslında e tekrar e, 1900'leri, 1990'ları, 80'ları, 60'ları, 70'leri getirmek isteyen bir zihniyet vardır. Yanına e, Kürt solunu almıştır. HDP'yi, eşcinseleri, LGBT'leri, e, Meral Akşener'i almıştır. HDP de e, bile bile bu işin içerisindedir. Çünkü e, bunlar e, gördüğüm, bildiğim kadarıyla ee, Erdoğan'a karşı değildirler, hürriyete karşıdırlar, sevgi ve saygıya karşıdırlar. Çok uzatamıyorum efendim. Çok Teşekkürler. Teşekkür anket bu, sağ olun. Sağ ol. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız abiden alalım. Sizin abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket Bir isim istiyorum. Açıklama istemiyorum. Karasızım. Karasız. Teşekkür ederim abi. Amcacığım sizden de alalım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevapla anket yapalım. Valla ben, benim için evet. hiçbiri. Fark etmez diyorsun. Fark etmiyor. Daha önce kime vermiştiniz? Hiçbirine vermedim. Ha, yine vermeyeceksiniz. Yine vermeyeceğim. Peki, teşekkür ederim amca. İyi Zıklamasın günler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Kendine muhabir. Youtube'da. Ha, YouTube'da. Youtube'da. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ablacığım size de soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim size? Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? <gülüyor> cumhurbaşkanı aday. Evet. Reisten başkası var mı yani? yalan Dört var. tane aday var. Dört var da yani e, reisin seviyesine gelen biri var mı ya? Yani? Yok. Yani diğerlerini o seviyede görmüyoruz. Görmüyoruz çünkü, çünkü memlekette yapılan bütün yenilikler, bütün işi yapılan Gerçekten işler onlardan bir tanesi biri desin ki şunu yaptık. Ya da geçmiş partiler. Unutamıyorum efendim. Anket bu çünkü. Çok teşekkür A ediyorum. Abi sizden alalım. Almayalım mı? Sizden efendim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? Tek cevapla anket yapıyoruz. Ölümüne Tayyip Erdoğan. Ölümüne. Teşekkür ederim. Amca tek bir cevap. Sizin Oğlum, cumhurbaşkanı. Kullanmayayım abi. bile. Kullanmıyorsunuz. Yok. Misin? Niye efendim? Sandığa mı küstünüz? Herkese. Herkese küstünüz. Teşekkür Hayır, ediyorum. Yok. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap istiyorum. Tek cevap. Bir cevabım şu an yok. yok. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim hocam? Tek cevap. Reis abi. Bunu sormanız tabii ki Sormanız bile tabi ya. Tabii ki de. Eyvallah hocam. Allah Allah. Teşekkür ediyorum. Memur mu? Bilemedim. Memur mu değil mi abiler? Sizden alalım mı efendim? Bir cevap. teşekkürler. Evet. <gülüyor> Memurmuş ağabeyler. Kolay gelsin abi. Evet. Tek cevap. Cumhurbaşkanı adayınız. Peki sağ olun. Size sormuş muyduk ya? Bu arkadaşa sormuş. Ağabeyi de sorduk. Sana sormaydı. Ben siyasi görüşümü belli etmiyorum. Sizin cumhurbaşkanı adayınız. Maalesef Tek belli cevap. etmiyorum. Teşekkürler. Saygılar. Hocam sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek şey. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimdi? Recep evet. Tayyip Erdoğan devam. Sizin efendim. Yola devam abi. Teşekkür Aynen Tayyip yola devam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Güzel anket misiniz? yapıyoruz. Taşı tanıdınız galiba. Evet, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler çok. Allah eliklersin. Anket de. yapıyorduk. Sizden de alalım madem. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Biz kararsız ya. Kararsız Aynen. Değilsiniz de kararsız. Yani. Kararsız. <gülüyor> tamam. Eee teşekkür ederim. Çok duramıyorum. Sağ Kesintisiz. Sağ olun. Aynen. Görüşürüz. Cumhurbaşkanı adayın kim? Tekrar. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar daha tanıştık konuşmamıştı. Kardeşim sen oy kullanıyor musun? Ve sizden de alalım? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Sağ olun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? Telefonla konuşuyor abi. Hoş bulduk. Cumhurbaşkanı adayınız kim abisi? Reis Allah'ın Erdoğan izniyle Erdoğan'la devam. Erdoğan devam. abi. Sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Aynı. Sizin de aynı. Tabii Teşekkür tabii. Ediyorum. Sizin abi adayınız. Tayyip Erdoğan. Sizin de Erdoğan. Aynen baba, de Erdoğan. aynen. Teşekkür aynen reis. Sağ ol. Abiler söyler mi acaba? Peki. Kanka sana da soralım. Senin Cumhurbaşkanı adayın kim? Anketle. Ki abi şiriyi sağ ol ya. Recep Tayyip Erdoğan yola devam abi. Abi sizin kim Cumhurbaşkanı adayın? Biz var ya karşıdan şöyle geri dönen Gars'taydınız sanki. Bütün Türkiye'ye gittik. Sizden de alalım mı? Ben, benle karşılaştınız. Röportaj yaptık. Bütün Türkiye'yi geziyoruz abi. Daha geçen hafta Gars'ta karşılaştık. Bir de burada karşılaştık. Eyvallah. He. Bir de burada karşılaştık. Benim bir isyanım var, onu açıklayabilirim. Kısaca alalım. Evet. Buyurun. Kısaca. Eyvallah. Evet. Yayınlanmışsın abi. Evet evet yayında. Ben depremzedeyim. Ee, beni ev sahibim evden çıkarıyor. Benim Oturduğum eve az hasarlı demişler. Halbuki bana ne kira yardımı yapıldı, ne nakliye yardımı yapıldı. Dün valiliğe gittim, tüm resmi grumlara gittim, kapılardan geri çevrildim. Bunun sonucu sizde ne olur halkımız cevaplasın. Buradan da yetkilere halkımız duyulur. Abi. Teşekkür Buraya ederim. Abi. Çok sağ olun. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap. Sizin abi. Teşekkür Teşekkürler. Abi sordum ben oraya. Sordum. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim acaba? Recep Tayyip Erdoğan. Rica Teşekkür ederim. Aynı şekilde. Sizin de aynı. Sağ olun. Abi son şanslı kişi sensin. Bitiriyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz. Cumhuriyet adayım Kemal Kılıçdaroğlu kardeşim. Bir değişim istiyorsun? Ben çok büyük değişim istiyorum. Bu Malatya depremden sonra eğer ki bu Malatyalı çıkarak partiye oy verirse yazıklar onlara. Bence veriyor. Herkese Erdoğan dedi. Şimdilik Erdoğan diyenlere e, buradan bir çağrı yapıyorum. Ölülerinizi yerden kaldırabilecek misiniz onu düşünsünler. Buradan Adıyamanlılara sesleniyorum. Buradan Adıyamanlılara sesleniyorum. Duyuyorlarsa. O toprağı mı insanları yerden nasıl kaldıracaksın? Helallık istiyor bu adam ya. Allah onun belasını versin buradan. Eğer inşallah yayınlanıyordur. Ben Malatya'da depremzedeyim. Tamam mı? Malatya'daki depremzedelerin hepsine 10 lira para yatırdık. Hiç her birlerine geç yatırma. İnsanlık mıdır bu be? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İstemiyoruz AK Parti'yi. Bitti. Teşekkür ederim abi sağ olun. Abi gene bizim yüreğimiz yaktı gitti. Kaç kişiye sorduk bilmiyoruz arkadaşlar. Kaç kitten cevap aldığımızı da bilmiyoruz. Orantıları, 2018 seçim sonuçlarını ve bugünkü bizim anketimizdeki sonuçları ve aradaki farkları zaten daha sonra göreceksiniz. Ben de sizle birlikte öğreniyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.